hobi trolleriz kanka bak en aşağı iniyorsun sonra ileri basıyorsun anladın mı? nereye atıyorduk oman o ben yanlış mı mıyım? oğlum atladığımız yerde iki tane hem var yani selamın aleykü çok böyle bir şey yok bu arada aa kimse göstermedi. lan biri geliyor kanka, kanka bir grup var geliyor. var biri var iki kişi var kiliseye girdi Şut. biraz. Şut, yanına iniyorum kanka. Gel kanka gel. Oraya kiliseye girdi çünkü. Adam şimdi yok etmesin. Efe or şey orada var Ben Bende shotgun var. Bende de. <Sessizlik> Oğlum neyim ben ya? Bu nasıl bir oyun? Birşey söyleyeceğim Anlon 0.45 Ferit mi? Ee evet steamer mod Kemal. olduğum için benim evet. Ama Kemal de steamer modda. Gel gel Efe bomba atalım. Gel gel şuradan şurada. ha. Adamlar nerede? Şurada şurada adamlar. Gördüm adamı. Ferit biri sana doğru koşuyor silahı yok. Tamam kanka. N oluyor? Nerede lan? Nerede Efe? Burada mı? Benim olduğum yerde. Nice. Oğlum beni vuru... Oğlum Kemal'i niye vurdunuz? Nerede? Ben vurmadım. Kemal'i adam vurdu oğlum yani. Aman akıyım akı adamın adam adamı çok rahat. Arka arka adamı öldürdük. Efe, Perit'in yanına gitmemiz lazım yoksa ölürüz kanki. Farkındayım kanka. Kanka Ben bile kötü oynuyorum şu an çok kötü. Oğlum beni nerede öldürdü aman akıyım? Kanka, kanka. kanka o silahı atsana bir bana. Bir at, bir at vurdu vurayım. Nerede o? Lan şurada camda! Kırk, kürk, kürk, kürk, kürk! Kanka camda biri. Burada adam. Hareket edebilemiyim bandajlarken? Vurdum vurdum bir şey kalmadı. Sen ne yapıyorsun? Kaloplatım mı oynuyorsun? Ama ne yapıyorsun? <gülüyor> Çitos. Çitos dikkat et. Efe orada adam var. Helal be Efe be. Benim kasetimi alsanıza. Adam her. geldi, Benim... adam geldi. O bu kanka. Burda burda burda burda burda burda Bende bende bende Gerçekten. bende Can ağız can ağız bak bende öldürecek beni Koş koş Kanka koşun Çare Çare lan vursanız şunu Öl bürdüm, Helal helal helal helal helal Beni tut Şuna yalattır yalattır şuna yalattır Yalattır, yalattır. Güzel yani, Çok, çok kötü oynayabiliyorum yaa bir tane adam öldürdün kaç öldürdünüz herkes söylesin <gülüyor> Kanka Bir loot yapmamız lazım Yanji modunu mu açayım bir dahakine Sen açmadın mı Yanji modunu <gülüyor> senin ben <gülüyor> Açmadın Yanji modunu açmadın ses kapatıyor bir de Oğlum biz ben niye bu silahları tutamıyorum niye bayağı girdi bunlar Eee bandaj var mı Eee eğlenceli mi doğdu yani? At Kanka, kanka burdan zabayaya. Zabayaya gidiyoruz burdan. Zabayaya mı gidiyoruz? Evet evet. Kanka şuradan bir loot yapalım kanka bende loot bir şey yok. Loot ne yapamıyorum ben? Gask ne yapamıyorsun? Kask 2 var isteyene. Kask var. Nerede? Burada benim evimde. Ha tamam. Aaa ump doktoks 9mm almıyor hiç artık amının kıyım. Biz bitmişiz ha. Benim evde kas 2 vardı. Araba! Bu neydi lan? Mario sesi geldi. Araba sesi. Boss geliyor olabilir. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Benim sağ tarafım niye bakza kaldı? İkinci silah at Kerem'i. Nasıl atacağım? Sen niye oyunla konuşuyorsun? <gülüyor> ha chatle konuşuyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Pardon kanka yayıncılık yapmadığın için. Ha <gülüyor> artık tam bir htm'ını akıyım anladı okay. Uy daha sana ha <gülüyor> <gülüyor> Sana patlamayım yani Okay, let's go evet, Aa benim mermilerim nerede? Abi. Bu ne mermisi oluyor Beyler, ya 5-56 var mı? Assana 5, -5, 5, -5, -6. 5, -5 -6. <gülüyor> Bana bir 5-56 var mı? Delikanlı gibi Oğlum ben bir ses duyuyorum Beyler ben ikinci planımı kullanamıyorum Kemal 5 -5 -5 -5. Ya, Kemal ya, ya Kemal Opere geldi, opere geldi, opere geldi Ucuk musun yaa <gülüyor> ya Bak, loot oraya oyunu... Ben böyle bekliyorum şu an Ya bu tarafa gitmeyelim <gülüyor> evet, bence bir... Kanka yanlış yere gidiyoruz bak Hayatta kalamayacağız, circle'un dışındayız Tamam sen git biz arkandan geleceğiz zaten Öyle mi diyorsun? Tabi canım Okay. Bu Mario ne Amonokoyum ya? Ay, tam, tam da yapamıyor ki amonokayı. Kısık geliyorsun tamam. Kemal. Tamam. Bari yapıyorsan Kodumu. tam yap. Hadi gidelim. Kalk gidiyoruz, gidiyoruz. benim bu. Ya niye torkpursun girdik abi? Ona ayarlayacağım bir sonraki maçta. <gülüyor> <gülüyor> Efe yerdeki silah bakıp F'ye basacakmışın düzelirmiş. Kanka yaptım onu olmadı. Yapmış olmamış Beyler 45'lik var mı herhangi birinizde? Ay mi? az önce attım lan yere Ay, be. De devam et oradan bak önünde olacak Önüne bak yere bak yere Yere bak kanka yere evet. baka baka gel Ne attın ki? Eğlerek yere bakarak gel vuruyor musun? 45'lik 45 attım oralarda abi kaçırdım neyse devam şey Bir circle'a girelim mi artık çok uzaktayız Bilader biz ne yapıyoruz? Arabayla gitmeyelim mi? Bak şurada araba var. Tamam dur şuralara bir bakalım ondan sonra arabayla gidelim. Aa seri 9 mm atmışsın lan. Ben buraya peşlik taktım ben. Aa buldum. Yeminle buldum. Abi işte bu oyunda da Kemal öldü ya kaldıramıyorsun kötü ya. Kod olsa kaldırırdık mesela. Geliyorum aga. Kod mu peki? Vallahi. Aa kodu beceremezsin lan. Kemal senle ben oynarız. Ben o iyi koduncusun bu arada. Bu arada ayaktakı pardon ya, pardon pardon, pardon pardon. Pardon vallahi yanlışlıkla vurdun Aklıma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> araba direksiyon. Aha. 1 dakika ilaç için. Öldüm kop. kanka harika. Ses Gel gel yok Üstlendan bir şey Zep'e. Gel sen araba. gel. Arabayı dersen kullanayım. Gördüm gördüm gördüm gördüm. Siker miyiz? Siker miyiz onu söyleyin. Hadi bak Bak gördünüz. Aim'ini al. Bekle, ateşlemeden ateş etme. Tamam. Bir dakika. Tamam, çok iyi. E, aa evde duracak o. Aa durdular. Kanka beni kaldır, beni kaldır. Çarı <gülüyor> ne yapıyorsun Çarı? Kaldır beni kanka. Efe oyala efe oyala Tren geldi. Tren ne oluyor? Bana 8 atsana bana 8 at first 8 at Ananı avradını s**keyim Kanka kaldırsaydı Ya ben ne yaptım ameliyeti Sıptırmadım ki ben oradan ya Var ya e çok az kalmıştı Dede dedede dedede Şey kaldırma bozuldu kanka bu arada çok az kalmıştı Dede dedede dedede de. Kanka bıraktın ama ya Bırakmadı ya kanka bu... ateşin içinde yanmaya başladı ve kaldıramadı Ben size şey söyleyeyim mi Oda girelim show time olur Neydi lan Kuştuk var şey Team only değil herkes yaptım. Anlat. Anlat. Hayda. Ne yapıyorsun? Anlat. Anlat. Ne haber? Konuşsan oğlum. Nasıl konuşuyorsunuz herkese? Eyvah. Var mı mikrofonun var mı? Ferit. Burada konuşamıyor kanka. Burada mikrofonun galiba. Var mı senin mikrofonun? Dinozor, T-Rex. Ferit. Efendim kanka. Benim yayına bir baksana. Kanka şu an altta patartsam Kittenir bilgisayar. Neyi var? Ses gitti galiba. Evet. Hem de nasıl gitti yani. Ne oldu? Senin ha. mi canın sıkacak ya KPC kanka. İstisna ver birini. <gülüyor> ha o, <gülüyor> o <gülüyor> anladı mı ses biliyorum. gitti? Voice Meter reset atman lazım. Nereye At atlıyoruz? Sadece. Kanka. Bence. E, tabii ki de sukul mu yani? Prison atlayalım. Sukula gitmeyelim. Abi PUBG'yi kapatamıyorum. PUBG'yi niye ben... kapatıyorsun? Oha düştü Efe. ben de kapattın ki kanka zaten. Tamam düzelttim. Geliyorum. <gülüyor> ne oldu Abi sorun neymiş kanka? Geri bağlanır, At bağlanır geri. Beni şeye atar, APK'ya atar. Sorun neymiş Efe? Ha restart atınca geldi işte. Sen niye ee, PUBG'yi PUBG kapattın geçmiyorum. onu anlamadım. Pop şey neden PUBG'yi kapattım altta batmamı müsaade etmiyordu yani voice meter'ı seçemiyordum anladın mı Nasıl ya? atlamayı da unuttum her şeyi unuttum oğlum ben PUBG'de Kupca. evet Kupca. 500 kişi iniyor abi ve ben inemedim ama napıyım oraya o yüzden döndüm buraya inmesek mi kanka döndüm, acaba? Döndüm. Döndüm. Nereye döndün? Ben seninle gelim de. Shh. E Nereye biliyor musun? Bankara. Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit oh, Ferit abi Ferit abi, ferit abi ferit, Ay, abi ferit, ferit abi. Gülüyoruz. ferit abi. Dur, ferit, ferit beni. araba araba ezne, amma Amına beni. araba. araba. Ezme ez Ferit abi ferit, ferit abi. abi. <gülüyor> vur bay vur Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Ferit Çağrı neredesin? <gülüyor> Benle misin sen? Ben yok. Hava parşütlü takılıyorum kanka. İnmedim hala. Ha bir yere in ben yanına doğru döneceğim seni şimdi. Oğlum erayın kitle bu. Paraşüt kes. Amını. Kemal e? de mi öldü? Kemal de ölmüş. Ağır ghost demişiz. Çağrı. Abi. Üf. Dur Çağrı biraz izleyeyim de seni aman koyayım. Benim kemik gittim <gülüyor> <ya. gülüyor> Senin <gülüyor> kemik gittim sen niye <gülüyor> Sıfırdan efsane yaz oğlum gel Öyle mi? Tabi tabi geliyorum Tabi tabi gel o zaman Oğlum bu oyun oynanmaz halde ya valla diyorum bak <gülüyor> Hatırlıyor musun Feridoş kupa aldığımız zamanları aman haklıya <gülüyor> <gülüyor> Kanka hiç unutulur mu o günler ya? Kanka ben kaçıyorum. Abi öpüyorum. Kusura ee, bakmayın. Böyle Aa, bir timing sıkıntısı olacağım. oldu. Kanka, öpüyorum.